web tasarım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda Google hesabı nasıl açılır YouTube kanalı nasıl açılır sizlere bunu anlatacağım daha önceden teknoloji kafası adlı YouTube kanalından bizi tanıyor olabilirsiniz O yüzden Klamalar bölümünde diğer kanalımızın linkini katacağım o kanalımıza da bekleriz ilk olarak arkadaşlar internet tarayıcımızdan Google.com adlı siteye gireceksiniz zaten sitenin linkine e, sizlere açıklamalarda vereceğim buradan hesap oluşturum bölümüne gelir kendim için kısmına basıyorsunuz daha sonrasında burada ad soyad kullanıcı adı bölümleri var burayı kendinize uygun şekilde dolduracaksınız ad soyad kısmına bilgilerinizi giriyorsunuz Bu şekilde mesela ardından soyadımızı yazıp kullanıcı adını da aynı şekilde dolduracaksınız şifrenizi vesaire girip onayla basacaksınız arkadaşlar buradan ileri butonuna basıp bir sonraki aşamaya geçeceksiniz bir sonraki adımda ise kendimize ait telefon numaramızı giriyoruz. Buraya telefon numaramı gireceğim. Şimdi ben burayı duraklatıyorum arkadaşlar. Sizler de telefon numaranızı girip daha sonrasında telefonunuza bir mesaj gelecek. Bu mesajda e, 6 hanelik kod yazması lazım. Bu koduda girerek arkadaşlar telefon numaranızı doğrulayacaksınız. Telefon numaranızı girdikten sonra arkadaşlar burada gördüğünüz üzere kurtarma e-posta adresi vesaire yazıyor. Burada doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi de belirttikten sonra bir sonraki adıma geçebiliriz. Bu adımda ise arkadaşlar gördüğünüz üzere numaranıza vesaire video görüşmeleri ve mesajları almak için izin veriyor musunuz vermiyor musunuz bunu soruyor. Evet istiyorum'a basarak onaylıyorsunuz. Buradan koşulları vesaire kabul ettikten sonra hesabınızı açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ismimiz ve gmail adresimiz çıktı. Bundan sonraki adımda ise YouTube kanalı oluşturmamız lazım. Bunun için de sizlere yine açıklamalarda vermiş olduğum linkten adresimize giriyoruz. Eğer ki ilk kez oturma açacaksınız arkadaşlar buradan oturma aç butonuna basıyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz üzere hesabımızda oturma açtı ve buradan kanal oluştur bölümü var. Çünkü ilk kez kanal oluşturacağımız için burada kanalımızın ayarlarına vesaire giremiyoruz. Bunun için kanal oluşturacağız. Evet arkadaşlar burada başlayın butonuna basıyoruz. Burada sizlere tavsiyem gördüğünüz üzere kendi adınızı kullanın vesaire var. Burada arkadaşlar eğer ki sponsor bulmakta zorluk yaşamak istemiyorsanız kendi adınızla oluşturmanızı tavsiye ederim. Çünkü kendi adıyla oluşturulan kanallar daha çok sponsor çekiyor. Ee, eğer ki oyun kanalıysanız kendi adınızla bir e, oyun kanalı açtıysanız bunu seçmenizi tavsiye ederim. Yok ben marka veya... Gördüğünüz üzere farklı bir isim ve resim kullanmak istiyorum diyorsanız bunu seçeceksiniz. Benimki bir eğitim kanalı olduğu için ve kendi logomu kullanmak istediğim için arkadaşlar buradan ikinci bölümü seçiyorum. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli çünkü bir sonraki adımda yapacağınız her şey arkadaşlar bununla ilgili. Şimdi ilerideki izlenmeleriniz vesaire hepsi buna bağlı. Belki abone olup olmama durumları da buna bağlı çünkü kanal adı çok önemli arkadaşlar. Bunu iyice araştırmanızı tavsiye ederim. Örneğin hemen yan sekmede arkadaşlar youtube.com sitesini yine girdim burada kendi kanalınızın konusuyla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz en yani çok aranan terimleri bulabilir ve bununla ilgili kanal var mı yok onu araştırabilirsiniz çok aranan ve az kullanılan içeriklere yönelmeniz lazım benim şu anda misal kanal adım ne web, web yazdığım sırada gördüğünüz üzere şurada web eğitim çıkıyor Web Eğitim kanalını biliyorsunuz zaten hemen aşağısına bakın web tasarım var Buna tıklıyorum ve bir sürü video çıkıyor arkadaşlar ve gördüğünüz üzere rekabeti çok düşük ve aranma hacmi de gayet yüksek bu eklenti nedir diye merak ediyorsanız bir sonraki videolarımı kaçırmamanızı tavsiye ederim Çünkü videolaki eklentisi olmadan bir youtuber olmayı düşünmemeniz lazım Çünkü bu eklenti sayesinde bir sürü etiketleri hakkında arkadaşlar etiketler hakkında bir sürü bilgi edinebiliyorsunuz ve videolarınızı buna göre şekillendiriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere web tasarım şeklinde arama yaptıktan sonra siz de konunuzla ilgili aramanızı yapın. Buradan filtrele bölümüne gelip kanalı seçiyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Web tasarım adındaki kanallar çıkıyor. En başta gördüğünüz üzere kolay web tasarım şeklinde bir kanal var. Ama bu SEO uyumuna göre yapmamış çünkü kimse kolay web tasarım diye bir arama yapmaz. Ama buraya web tasarım diye arama yap yapmadığını da görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere YouTube'da zaten en çok aranan terimler burada sizlere öneri olarak sunuluyor. Kolay web tasarım şeklinde bir öneri çıkmadığına göre de bunun bununla ilgili çok fazla arama olmadığı anlamına geliyor. Aşağıya bakıyorum arkadaşlar. Bir iki kanal daha var. Ama bunlarda çok uzun zaman geçmiş ve sadece iki video var. Yani fazla bir kanal yok. Buna dikkat edeceksiniz. Ve buradaki rekabet ve hacme odaklanmanız lazım. Bunu da bulduktan sonra hemen kanal adı ekleyin bölümüne gelip kanal adınızı ekliyorsunuz. Kendi ayarları olan YouTube arama ve izleme geçmişi dahi şeklinde bir uyarı var. Buraya tiki. İşaretliyorsunuz ve oluştur bölümüne basıyorsunuz. Yine burada arkadaşlar telefon numarası doğrulama ekranı var. Bunu yapmanız lazım. E, çünkü belirli özellikleri kullanabilmeniz için arkadaşlar bu doğrulamayı yapmanız lazım. Telefon numaramızı doğruladıktan sonra gördüğünüz gibi YouTube bize bir bildiri gösterdi. Web tasarım adlı kanalınız oluşturuldu şeklinde bir bildirim çıktı. Bunun bir ilgisi yok sizinle. Şimdi bunu kapattım. E, şimdi de adımları uygulayarak, uygulayarak arkadaşlar kanalınızı. Ee, tamamıyla arkadaşlar ayarlarınızı yapmanız lazım Şu şekilde bir bildiri var şimdi bu nedir ee, profil resmi ve kanal e, kapağ fotoğrafı bu bir sonraki videonun konusu olduğu için hemen yanında göreceksiniz zaten o videoya da tıklayıp izleyin arkadaşlar kartlar bölümünde var ve bitiş, ekranlar, bitiş ekranı bölümüne de ekledim ee, konuşmayı da unuttum arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir videoya like atıp kanalımıza abone olursanız seviniriz bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın